Seçimlerin yaklaştığı şu zamanlarda. Kütahya'nın Simav ilçesindeyiz. Simav halkı Cumhurbaşkanı adayını belirlerken neye dikkat ediyor? Neye göre oy verecek? Simav halkı Cumhurbaşkanı adayını belirlerken neye dikkat ediyor? Neye göre oy verecek? Vallahi bilmiyorum ki hiç herkesin fikri şimdi. Ben şimdi herkese herkese fikrine saygı duymak lazım. Bir yani, Cumhurbaşkanı nasıl olmalı? Bir Cumhurbaşkanı herkese kucaklamalı. Herkese aynı eşit şartlarda davranmalı. Yani benim diyeceğim bu kadar ya. Yani. Yine de sormuş olurum. Cumhurbaşkanı adayınız ee, neye göre belirliyorsunuz? Neye dikkat alıyorsunuz? Bir cumhurbaşkanı nasıl olmalı? Çalışmasına göre. Yaptığı işlere göre. icraatlara göre görüyoruz. Icraatlara görüyoruz. Göre görüyoruz. Sıkıntı yok. Yani. Her şeyi var mesela. Yolları yaptı. Köprüleri yaptı. Ya ne yaptı Şimdiki devlet bir şey göstermedi. Her şeyi görüyoruz yani. Bir cumhurbaşkanı nasıl olmalı? Nasıl biri olmalı? Hazreti Ömer gibi olmalı. Hazreti Ömer kendi içinde, kendi mumunu, devletin içinde devletin mumunu yakan insanlar böyle alim adamlar gibi olmalı ki hak ve hukuk yerine bulmalı. Sizce bir cumhurbaşkanı adayı nasıl biri olmalı? Neye göre oy vereceksiniz? Arkadaşın dediği gibi biz adaletli birini olmasını istiyoruz. İkincisi de bu hazineden böyle 800 trilyon, 900 trilyon, bir katrilyon para alıp da Ondan sonra milletin hak ve hukukunu korumasını istiyor, almamasını istiyoruz yani. yani. Şöyle söyleyeyim, şu ana kadar yaşadığım olaylardan dolayı, gördüğüm, geçirdiğim şeylerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasını istiyorum. Neden olmasını istiyorum? Yani biz e, koalisyon hükümetlerini gördük, geçirdik yani. İllaca ticaretle uğraşıyoruz. Hep zarar vermiştir. Tek taraflı olmasını istiyorum. Yani koalisyonda değil yani. Normal bir bir partinin e, başkan olmasını istiyorum yani. Bu hangi dalda olursa olsun hiç fark etmiyor. Ama tek dalda olsun. Yani e, tek dileğim tek parti. Olsun istiyorum yani. Ticaretle uğraştığım için, yıllarca bu işin içinde olduğum için söylüyorum yani. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Peki milletvekili konusunda e, Simaf halkı ne diyor? Vallahi milletvekili e, ben sadece yani milletvekili olarak değil, cumhurbaşkanı olarak yani e, tek tuttuğum şey er onun olması. Milletvekili olarak da e, tabii ki e, Erdoğan'ın kazanması halinde de yani yandaki AK Parti milletvekillerinin kazanmasını istiyorum yani. Cumhurbaşkanı şimdiki Cumhurbaşkanımız gibi olmalı. Milli değerlere sahip gösteren, dini değerlere sahip gösteren biri olmalı. Peki Halkı milletvekili konusunda neler düşünüyor? Milletvekilimiz zaten belediye başkanımızla yine onu inşallah Meclise göndereceğiz. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi soruyoruz. Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmalı. Ondan başka Cumhurbaşkanı yok. Ben öyle görüyorum. Arkadaşlar ne cevap veriyor? Bilmiyorum. Ondan başka yok abi. Peki neden? Neden? Bu zamana kadar işesini gördük. CHP döneminde ben 76 70lerde o bunlar da koalisyon. Bak koalisyon hükümetinde köylerden mazot bulamadık. Ben kahve çalıştırıyorum, kahveme çay bulamadım. Bu dönemlere geleceğiz diyeyim Onun için işi yapıyorum yani. Cumhurbaşkanı Talip Erdo Ay Ay Erdoğan diyorum yani. Peki Simav halkı milletvekili konusunda ne düşünüyor, neler söyleyeceksiniz? Vallahi milletvekili de Adil Büşer, Simav halkı. Onun için çalışıyor bir millet. Bir şey Birinci sırada zaten de o olacak artık. Simav halkına soruyoruz. Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı? Neye göre oy vereceksiniz? Tamam işte şeye göre oy vereceğiz. Tayyip Erdoğan'a hizmet yapana oy vereceğiz bu sefer. Peki neler yaptı? Neden öyle düşünüyorsunuz? Neler söylersiniz? Ya 40 sene Demirel başta durdu, hiçbir şey yapmadı. 30 sene öbür günü orada, hiçbir şey yapmadı. Bu ne yaptılar Türkiye'de? Var mı eserleri? Ben göremiyorum yani eserleri. Bir 80 senelerinde bir paket sigarayı 100 numaralardan topluyorduk. 100 gram çayı bakkalların şeylerinden alıyorduk. Yani bu şekilde. Kıyana da bir de adam bir kubur kibrit veriyordu. Var mı şimdi böyle bir şey kanun? Yok. Bugünler o çok unuttu yani şimdiki zeh kuşu. Biz bugünleri çok atlattık yani gördük yani bu işleri. Ve bu kadar. Bazen bir şey demeyeceğiz. Işte. Peki Sima Valkı milletvekili konusunda neler düşünüyor, neler söylüyor? Milletvekili işte Adil Üçer var bizim belediye başkanımız. O birinci sırada NADAYGO'da bunu kazandırma şey yapacağız. Sima Valkı ne diyor Cumhurbaşkanlığı konusunda herkesin, nasıl biri oldu? Benim arzum herkesin Cumhurbaşkanı olması. Ben onu arz ediyorum. Evet. Kim olursa olsun herkesin Cumhurbaşkanı olsun. Böyle şey olmasın, taraflı olmasın. Onu arz ediyorum ben. Sema şu noktada milletvekili konusunda neler söyler? Neler düşünür? Millet memleket için hayırlı olmasını isterim. Başkan. Çok teşekkür ederiz. Şedir. Sema Halkı Cumhurbaşkanı adayını neye göre belirliyor? Bir cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı? Nasıl biri olmalı? İşte bu memleketin her tarafının eşit faydası, eşit başarılı olması, yani her şeyi taraflı değil tarafsız yapmalı benim dediğim yani. Tarapsız olmalı, herkese faydalı olmalı abemin dediği gibi. Peki milletvekili konusunda e, kimin, hangi partiyi destekleyeceksiniz ya da neye göre milletvekilliğinde oy vereceksiniz? Onun için bir şey diyemeyeceğim. O konuda bir o şey milletvekili diyemeyeceğim. Milletvekili seçiminizi yaparken neyi ön planda tutuyorsunuz? Aynı memleketine faydalı olması. Burada vaat edip de gitti mi Ankara'ya unutmaması. Gitti mi hepsi unutuyor. Biz seçimde, seçimde seçime görünmem görünmem. görünmemesi, evet seçimde gözükmemesi. Şeker kardeşim onun için yani. Aynen abimin dediği gibi. Faydalı olması memleketine. Kendi gittiği yere de unutmaması. Oldu. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 29.8.952 Adil Ülken. Peki şunu sormak istiyoruz. Seçimler yaklaştı. Sima ediyor ne diyor Cumhurbaşkanlığı konusunda? Adayınızı belirerken neyi dikkate alıyorsunuz? Bir Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı? Önce bir cumhurbaşkanı memleketini seven sayan, halkına argo kelime konuşmayan, çalmacık, çaldırmayacak, halk, gül e, hakkı yiyemici, gidermeci bir insan lazım. Bu kimdir? Bu kimdir? Aslanlar gibi kılıçlarolu gelir. 1923, 1933, 1900, 2023 her 50 senede bir CHP bir Kemal çıkarır alandan. 2023'te de Kemal çıkamayan mecburiyetimiz var. Peki yerhalde milletvekili konusunda neler söylersiniz? İyi Parti Teşkilatın olduğumuzun dolayı SİMA'da, e, Merkez Ankara'da sıralamadı bir yanlışlık yapıldı. Bu konuda birinci sırada Orhan Öztatik iyi Parti'den CHP zannederim ki 3 alır. CHP 3 alır. AK Parti kendimizden biri olur, 1 bir alır. Çok teşekkür ederiz. Saygılar gülüm. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Adayınızı belirlerken neyi dikkate alıyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayım sahip Recep Tayyip Erdoğan, beylentimiz ülkemizin bütünlüğü ve beraberliği ülkemizin geleceği için... Recep Tayyip Erdoğan'a Erdoğan, Cumhur seçimine Erdoğan evet dememiz gerekiyor. Peki, yerelde milletvekili konusunda neler düşünüyorsunuz? Milletvekili konusunda tabi saygılarımızla yani Cumhur İttibakı'nın milletvekillerini destekleyeceğiz hepsine de. Cumhurbaşkanlığında neler düşünüyorsunuz? Önce riyakat önemli. Bizim için Recep Tayyip Erdoğan, durmak yok, yola devam. Peki, yerelde milletvekilliğinde neler söylersiniz? Milletvekilleri içinde de, AK Parti'nin hepsi önümüzde geçen onlar yani. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Adayınız, e, adaydan beklentiler neler? Adayımız, e, bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan oldu müddetçe. Ben bir şey istemiyorum. Allah onu ömür versin. Peki neden? Sebebini soruyoruz. Yahu şu güzelliği, şu hayatın, şu bolluğu, Baba. bolluğu bu olmadan biz neler çektik? Biz 68 canım ben. İyi. Biz her rezili çektik ama şu 20 yıldan beri, 22 yıldan beri şu bokluğu beğenmiyorsan, beğenmeyorsan millet. Ne ben gülüşler Tamam mı yerim? Sapına kadar. Sapına kadar. Size soralım. Bir Cumhurbaşkanı sizce nasıl olmalı? Çok iyi, dürüs olmalı. Bu da var. Başkasında bir şey beklemiyoruz. Size soralım.